Şimdi e, yeni bir Subtype açıyorum, e, Manage Types bölümünden. E, dokümanların altında Subtype açtım ve e, Adını, değişiklik yayını yaptım, internal name'ini. Ve display name'inde değişiklik yayını yapıyorum. Bu, e, Subtype'ımızın dokümanların altında gözükeceği isim oldu. Şimdi bu değişiklik yayını, e, alt dökümanına, diyeyim, girip, e, içinde diğer videodaki tanımladığımız attribute'leri e, dokümanın içinde tanımlayacağız. E, edit diyorum ve e, Create a New Attribute e, ikona tıklıyorum. E, yeni attribute'ü e, bir önceki videoda global attribute olarak tanımladığımız attribute'leri şimdi burada çağıracağım. Evet Öncelikle problemin tanımı attribute'ünü e, giriyorum. E, i̇kinci next diyorum ve e, ilk videodaki e, root'lardan tanımladığım attribute'ü seçiyorum. Evet. Şimdi display name'ini e, İngilizce karakterden, internal karakterden Türkçe karakterine çeviriyorum. E, bunlar string attribute'lerde biliyorsunuz. Yani alfabetik karakter içeriyor. E, bunu tamamladım. Şimdi ikinci attribute'e geçtim. E, problemin e, nedeni. Bu da gene global attribute. E, geçen videodaki attribute'ü çağırıyorum aynı şekilde. Problemin nedeni. Next dedim. Apply diyeyim, önce e, display name'ine problemin nedeni, Türkçe karakter yazdım, Apply dedim. Şimdi diğer global edit, problemin çözümü, Max dedim ve aynı şekilde seçtim. Türkçe karakteri çevirdim. Apply dedim. Şimdi e, bir string attribute olmayan e, date attribute yazalım. Çözüm e, tarihi. Next dedim. E, date attribute'i de globalden. Çağırıyorum. Ve e, görüneceği formatı seçiyorum, date and time diye, yani e, tarih saat olarak e, seçim yapacağım. E, display name'in çözüm, tarihi, e, küçük harfle yazıyorum. Apply dedim. E, ne kaldı? Problemin, e, problemli ürünü, e, yani problemli ürün adetini gireceğim burada. Bu, bu da bir real number attribute'tü. Kaç tane problemli ürün olduğunu bu attribute'in karşısındaki e, alana yazacağım. Problemli ürün adedi diye girdim. E, ve e, bunda bir birim yoktu. E, apply diyorum. E, ve bu her bir problem ürünün maliyetini de bu etribütte giriyorum. Problem e, maliyeti diye girelim. E, bu da real number e, Her bir e, problemli ürünün kaç dolar olduğunu da burada gireceğiz. Ve sonra e, toplam maliyeti hesaplatacağız. Problem maliyeti, Türkçe yazdım. Adetbaşı diye parantez içinde belirtiyorum. Birimine yes dedim, yani dolar olarak gözüksün dedim. Bunu da apply dedik. Son olarak calculated attribute'ümüz var. Yani hesaplama yaptıracağız, bir formül yazacağız bunda. Toplam maliyet dedim internal name'ine. Az önce tanımladığım iki attribute'ü, birbiriyle çarpma işlemi yaptıracağım burada. Özelliklere gireceğiz şimdi bu kısımda. Display name, toplam problem maliyeti dedik. Formül olarak problemli ürün ve problemli ürün çarpı problem maliyeti diyeceğim. Şu an bu problemli üründen emin değilim ama zaten bir hata varsa bu attribute yazdığım Beni uyaracak sistem. Deneyelim. Değilse düzeltiriz. Birimi gene dolar olarak kalsın istiyorum. Ve finish dedim ki hata verdi. Problemli ürün diye bir attribute yok diyor. Neymiş ismi bakalım. Problemli ürün diye yazık hatırlıyorum ama. Pro, problemi ürün yazmışız bir harfini unutmuşuz. Olsun. Bunu değiştirmeyelim. Oraya da problemi ürün şeklinde ee, tanımlayalım kalkülatif etriptümüzü. Bu şekilde etriptleri görmeyi de e, eski etriptlerimizi görmeyi de öğrenmiş olduk. Toplam maliyet dedim. E, real number dedim. Toplam maliyet Türkçe karakter olarak düzelteyim. Toplam problem maliyeti. Formül problemi ürün ee, çarpı problem maliyeti biriminde yazdık. Gene hata problemi yazmışız herde. M yerine B'yi düzeltelim. Problemi ürün finişledik. Ee, e şu anda değişken dokümanı içine tanımlamış olduk. Ee, bu arada bir tane e, attribute'i unuttum. İlgili ürünü e, ekleyeceğimiz attribute'i unuttum. İlgili ürünü de tanımlayalım. Evet, ilgili ürünü unutmuşuz, göremiyorum. E, ilgili ürün diye internal name'ini yazdım. İlgili ürünler seçiyorum daha önce tanımladığım yerden. Display name, ilgili ürün olarak girdim. Bu drop down menü olacak. Bunu da görmeniz açısından yapıyorum. Ee, aşağıya doğru ürünler çıkacak ve içlerinden birini seçmiş seçeceğiz bu attribute de. Ee, gözükmesini bekliyoruz. Evet, ilgili ürün attribute'ü geldi. İlgili ürün. Ve e, içinde hangi ürünleri seçeceğimizi... Ee, ...tanımlayacağız şimdi. Ee, bunun drop down olduğunu evet Selection e, List Style'da görüyoruz. Ee, Radyo button da seçebilirdik. droptan down seçtik. Radyo button zaten ben daha önce tanımlamıştım. Buradaki artıya basarak... E, ...Legal Value List'ten... E, yandaki kaleme tıklayarak ya da ortadaki boşluğa girerek yazabiliriz değerleri. Buraya 1001 e, diye, 1002 diye ürünler gireceğim. Rastgele ürün e, şu anda uydurduğum bir şey. E, buraya da dediğim gibi girebiliriz bunları. 1002, 1003, 1004, 1005 yazsak yeter herhalde. E, OK'yı bastım. Ve... E, Dropdome'ni de bu listeden seçeceğim. Şimdi çözüm tarihi ee, save'ledim. Ve çözüm tarihi üstünü açtım. Ee, yan tarafa gelmesini bekliyorum. Geldi. Ee, çözüm tarihimin de nasıl olduğunu kontrol etmek için açtım. Evet, date and time'miş. Zaten daha önce tanımlamıştım. Bunu date only yapabilirim. Date and time yapabilirim. Daha önce tanımlamıştım. Ee, şimdi attributelerimizi e, tanımlamış olduk. Şimdi bir doküman içinden e, bu attributelere bakalım. Bir doküman oluşturalım değişikli yayın diye. E, oluşturduğumuz dokümanın içine attributelerimizi girelim. E, nasıl gözüktüğüne bir bakalım. Bir folder'dan, altında herhangi bir product'ın bir folder'ından e, New Document e, ikonuyla doküman oluşturabiliyorsunuz. E, New Document dedim. Şimdi, e, evet, değişiklik yayınını görüyorum Subtype olarak. Tıkladım. Evet. E, şu an dosya eklemeli. No Content diyelim. Evet, daha önce bir Radio Button. E, şu kısım öncelikle e, Default geliyor zaten. Name'i girmek zorundasınız. Değişiklik yayını 001 dedim. Evet. Bu kısmı benim tanıdım etüptler. Bunu daha önce yapmıştım dedim. radya batın. Ee, burada e, yayınlandığı departmana ediyorum diyorum. Ee, problemin tanımını e, bu kısma yazıyorum. Problem tanımı, problemin tanımı şeklinde. Tabii daha uzun yazabiliyoruz. Ben şu an işte kısaca. Ee, yazıyorum bu kısımları. Problem nedeni ne? Problem şu nedenlerden dolayı ortaya çıktı. İşte problem çözümüne problem şu şekilde e, çözüldü ve değişiklik gerekiyor şeklinde yazdım. Çözüm tarihini date etli seçiyorum şu anda. Ee, saat seçiyorum rastgele. Problem ürün adeti e, 20 adet üründe problem vardı diye girdim problem maliyetine işte adet başı 12.42 şeklinde 12.42 dolar dedim unassignable toplam maliyeti o sayacak hesaplayacak ilgili ürünü de 1003 olarak seçtim attributelerimi gördüm ve düzenledim şimdi yeni attachment ekleyebilirim ya da bir URL e link ekleyeyim ben İsme link diyorum. Informatic.plm.com diye URL linkimi de girdim, finishledim. Evet, dokümanımı görüyorum en üstte. Değişiklik yayını 001, versiyonu A1. Information'la tıklıyorum, nasıl gözüklüğüne bakalım. Evet, şu üst kısım zaten default'tu. Yani i̇sim girmiştik sadece orada altta kendi tanımladığım ve karşısına verileri girdiğim dataları girdi metrubütü görüyorum. Toplam maliyet hesaplanmış. Çarpma işlemi de çalışmış. şimdi sistem kısmında life cycle template'imi basic olarak görüyorum bu dokümanın ve state'imi in-work, released ve cancelled olarak üç state'ini görüyorum bu life Bir dahaki videoda life cycle'ın state farklı bir life cycle bağlayacağız bu dokümana ve farklı state'ler oluşturacağız. bu videoluk anlatacaklarımız bu kadar. Teşekkürler.